8. sınıf derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde ünite 6 alıştırma 8 Tam başlıyor sevgili çocuklar. Sayfa 181 Tehaddes konuş diyor. Anlat diyor. Tehaddes -e, yetehaddesu tehaddüs Muhadese <gülüyor> an alakati İlgisinden bahset Alakasından, ilişkisinden Beynel necahi Başarıyla Vel iştihadi çalışma Çalışmayla başarı arasındaki ilişkiden bahset Yani başarıyla çalışma Arasındaki alaka nedir İlişki nedir, etkileşim nedir Mea asti Mea beraber asdiqa iki arkadaşlarına beraber arkadaşlarla birlikte başarıyla çalışmanın ilişkisinden bahset. Sadiqun sadiqani asdiqaum. Sadiqun bir arkadaş, sadiqani iki arkadaş, asdiqaum arkadaşlar. Musta'inen yardım alarak, faydalanarak bir temrin-i geçen alıştırmadan ve esiletil atiyete ve gelen sorulardan, yani şu, e, ne diyor, bu temrinden alıp ve şuradaki sevgili arkadaşlar sorulardan, 3 tane soru sormuş. Soruları okuyalım bakalım. Ne diyor, limeze için keyfe nasıl, hel, mihme dedik yani limeze. Keyfe ve Hel Limeze lem yastati Niçin yapamıyor Ali'yi Ali, Ali Eyyenceha Niçin başaramıyor Fil medresetin mutavasitatı Ali niçin ortaokulda Başarılı olamıyor El medresetil mustavasita Ortaokul Eyyenceha başarma Fi da Ali zatani Lem yastati yapamıyor Başaramıyor neden? Neden? Çünkü, neden? Çünkü, çünkü. Çünkü, çünkü. Çünkü, çünkü. Çünkü, çünkü. Çünkü, burada ne diyor sevgili arkadaşlar? Ali bu Çünkü, çünkü. Çünkü, fi Çünkü, çünkü değerlik elemeyince. Yani asla ahli ders çalışmıyor ki başarılı olsun. Evet. Bir diğer sorumuz. Keyfete karracı Hasan'u nasıl mezun oldu? Hasan nasıl mezun oldu? Fil medresetil mutavassitati ortaokulda bir imtiyaz onur listesinde yani iftiharla. E nasıl bakıyoruz burada çocuklar? Kan Hasan işteydi ve Hasan her gün Hasan çalışıyordu. ders sana Charles Schulz, lütfar. O takdirde mezun oldu. Nasıl? yani Nasıl? bir başarı, imtiyazlı bir şekilde ne yaptı? Başarılı oldu, mezun oldu. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl başarılı olursun. Eğer sehten ciddi, bجد ciddi bir şekilde gerçekten gayretli bir şekilde çalışırsan nasıl başarılı olursun? Yani başarılı olur musun? El takuna najahan. Naam, ekuunu najahan iztehdetu bi ciddin. Najahan bir şekilde İsteb dil el cümlete. Cümleyi değiştir. El etiyeti. El etiyete. Gelen cümleyi değiştir. El eti. Gelen. El zahir. Giden. Bime beynel kavseyin. al kavseyin. Bakın. Parantez arasında. İki yay arasındakine biz parantez arası diyoruz. Onlar al kavseyin diyoruz. Arapçada kemanfil mi fiyani? Misalda olduğu gibi, misalda olduğu gibi. Şimdi ene eştehidu fi dorusi kethiren. Ben derseme çok çalışıyorum. Derseme çok çalışıyorum. ene eştehidu fi dorusi bir ciddin Ben derseme ciddiyetle çalışıyorum. Ana eştehidu fi dorusi ahiyenen. Ben arada sırada da derseme çalışıyorum ene edresi eştehidu fidrusi galiben ben çoğunlukla galiben çoğunlukla evet derslerime çalışıyorum ene eştehidu fidrusi külle ben her gün derslerime çalışıyorum her gün bakın cümle ne yapıyoruz yeni eklediğimiz kelimeyle değiştiriyoruz kefiran bi ciddin ehyanen galiben küle yar. Şimdi. Okutun kısa bir metin yaz. Anette tahrucu mazun niyetle ilgili. Bu istina bitemrese bitemarin sâbiqati. Sevgili çocuklar geçmiş alıştırmalardan yararlanarak diyor ki kısa bir metin yaz. Bakın yazmış mesela siz ya metireceksiniz. NSA çıkarıyor fil müdürlüğü ve ortaklar mezen oluyoruz. Birkaç ay sonra, yaklaşık yaklaşık iki ay sonra ortaklar mezen oluyor. Sekonu cidden gerçekten mutlu oldum. Fakat sadece arkadaşlarım için. Çünkü beni sevdiği için sevdiği için sevdiği için وَهُمْ كَانُوا لِي أَصْدِقَاونَ Onlar da benim için vefalı dostlar oldu. وَبِهَذَا سَبَبْ اَنَا سَأَشْتَقُوا اِلَيْهِمْ كَث۪يرًا şeklinde yazabilirim. Yani onlarla dört yıl geçirdik. ''Arkadaşlarım bana vefalı dost oldular.'' ''Ve kadayna me'an evkaten sa'ide ve ''Onlarla birlikte, beraberce, faydalı ve verimli vakitler geçirdik.'' gibi bir şeyler ne yaparsınız? Yazarsınız. El-Ders-Üssani, ikinci ders, ''El-Veda'u ile'l-Azdiqa.'' ''El-Veda'u ''Arkadaşlara veda, arkadaşlara.'' Bakın, istemeyle kelimeti ve a'idhâ. Kelimeler dinle ve tekrar et. El azdıqa'u, dostlar. El anılar. El iştiyakü, özleme. Müteessif, üzgün. El mehabbetü, sevgi. Muklisum, samimi. Tekharraca, mezun oldu. Elveda'u Veda, başına ayrılma Hazinun Üzüntülü, üzüntülü, üzgün Evet İstemi'ylel cümeli ve a'idâ İstemi'ylel cümeli ve a'idâ Cümleleri dinle ve tekrar et Cümleleri istemi' İstemi'a, yestemi'u, istima' İlel cümeli istemi' ye, Cümlelere, dinle ve aideye ve onu tekrar et. Cümel, cümlenin cemisi, çoğulu. Cümletün, cümleteni cümelim. Evet. Ezzikriyatü me'al azdikayi cemiletün. Ezzikriyatü me'al azdikayi cemiletün. Dostlarla olan anılar güzeldir yaumu bugün yağmur ve deil medreseti bugün okul için okula Veda Günüdür bugün okul için ve günüdür seçte ku özleyeceğim ile azdık iyi cidden gerçekten samimi arkadaşları özleyeceğim özlemek ihtiya El sevgi beynel azdikayı, arkadaşlar arasında, dostlar arkadaşlar arasında emrul muhimmun El muhabbetü beynel azdikayı emrul muhimmun önemli bir şeydir önemlidir. Arkadaşlar arasında dostlar arasında sevgi, muhabbet elbette önemli bir şeydir. Zaten muhabbet olmazsa dostluk da olmaz sevgili çocuklar. Senezurul medresete külle senetin senezurul medresete külle senetin her yıl okulu ne yapacağız? senezurul ziyaret edeceğiz yani medresete, medreseyi külle sene her yıl şimdi bunu da okuyalım da bu videomuzu burada doktalayalım sevgili arkadaşlar sizi fazla ilgi ve alakanızı, dikkatinizi dağıtmamak bakımından istemi' dinle ilel hibari Diyaloğu dinle ve kıra-hü ve onu oku. sonra üktüb-hü fi defterike. Sonra onu defterine yaz. Bakın üç tane fiil. Üktüb, ikra, istemeye. Bunlara alışmış olmamız lazım. El-veda'u lil-asdiqai. Ved-de'i, vedi'u. Tevdi'i, veda. Vedalaşma. Arkadaşlar için vedalaşma. Arkadaşların vedalaşması. Arkadaşların vedalaşması. Semra ve Recep, ya aslikayı Semra diyor ki, ya aslikayı dostlarım, arkadaşlarım leqad teharrajne mezun olduk. Muhakkak ki mezun olduk. Fiil mütevasıta ortaklığına ve senel tehiku ve iltihak edeceğiz. Kaydolacağız. Biz, biz fenneviyyetin muhtelifeti. Biz fenneviyyetin muhtelifeti. Değişik liselere ve iştirak edeceğiz yani katılacağız kayıt olacağız nereye bir seneviyete muhtelifetin ve ana ben üzgünüm cidden gerçekten ben üzgünüm bir sebebi nedeniyle intihai in medreseti okulun sona ermesiyle gerçekten üzgünüm ve ente ya recap sen recap ne هو duyguların nelerdir neler hissediyorsun Ana hazinun cidden'' Recep diyor ki, ''Ena hazinun cidden'' ''Ben gerçekten üzgünüm'' ''Li enneni, Çünkü ben Kadaytu Geçirdim senevatin cemiletin Güzel yıllar Maa L'asdikai Dostlarla birlikte Alana Şu an Hane vaktul veda'i Vedalaşma vakti geldi L'l'asdikai Arkadaşlar için وَلِذَلِكَ وَبُنْدَوَيْسَ اَشْتَاقُ <gülüyor> özleyeceğim ileyküm sizi ile مَدْرَسَت۪ي ve okulumu da özleyeceğim. Sizi ve okulumu ne yapacağım? Özleyeceğim. Nurhan diyor ki وَاَنَا اَيْضَانْ سَا اَشْتَاقُ لَيْكُمْ جَمِيعًا Ben de hepinizi özleyeceğim. جَمِيعًا Hepinizi لَيْكُمْ جَمِيعًا <gülüyor> لِأَنَّ لَدَيْنَ Çünkü bizim vardır Zikriyatün cemiletün. Çünkü bizim güzel anılarımız vardır. Onun için hepinizi çok özeyeceğim. Hakan da diyor ki arkadaşlar, enti ala hakkın, sen haklısın. Sene tezekkeru azdiqa'ne, dostlarımızı hatırlayacağız, anacağız. Bihezi zikriyat el cemile. Bu güzel anılarla yaşadığımız güzel anılarla arkadaşlarımıza ne yapacağız? Hatırlayacağız. Ee, Kenan diyor ki Kenan, ana la uhibu ben sevmem Kelimetel veda'i veda kelimesini sevmem lil -azdikay. arkadaşlar dostlar için veda kelimesini sevmem. Ve zelike, ve bundan dolayı. Seyıصبحو veda al azdikayi, cahbanli. Ve özellikle bunun dolayı seyıصبحو olur ve olacak se olduğu için ne olacak veda al azdikayi arkadaşlarla vedalaşma sahbanli benim için zor olacak. Yani arkadaşlarla vedalaşma benim için ne yapacak زور صعباً صعباً صدت سهلاً لي لك لنا لكم له لهم لهم مثلا له لهما لهم لها لهما لهن لك لكم لكم لك لكم لكم لكم لنا بقوا برده نادي يورش لي لي Semra da diyor ki: "La ya sadiqi." Arkadaşım, dostum, kaygılanma. "Sanabqa asdiqa ila al-abad." -ebed. Ebediyete kadar, ebediyete kadar dost kalacağız. Heya nel naltaqit haydi chekelim suvaran." Haydi resim çekelim. Ne için? Lilveda'i cemi'an. Veda için toplu resim çekelim. Lilveda'i vedalaşma için, ayrılma için cemi'an hep beraber. Hep beraber. Evet, buradaki metinle bu videomuzu sonlandıralım. Sevgili çocuklar, derslerimizi düzenli takip edip tekrar tekrar etmeniz halinde sıkıntı çekmeyeceğinize inancım tamdır. Bu videolarımızdan zamanında bildirim almak için abone olmanızı ve arkadaşlarınıza bilgilendirmesi, bilgilendirmenizi hassaten rica ediyorum. Eğer beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yönlerimiz, beğendiğiniz yönlerimizi e, bildirin. Telefon çaldı. Özür dilerim. Beğenmediğiniz yerlerimizi de bildirin ki yani beğendiğiniz noktalarımızı artıranın, beğenmediğiniz noktalarımızı azaltalım. Hepinize iyi derler.